Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, bu kanal hakkındaki bazı planlarımı söyleyeceğim. Özellikle arkadaşlar hani bu kanala daha yeni geldik. Aslında hazır konmuş gibi bir şey olduk ama zaten hani ben bu işe başladığım başlaya da böyle bir hedeflerim vardı yani bin abone olmak filan hani bir hedeflerim vardı ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hedefleri gerçekten gerçekleştirebilir miyim? Onu bu ço çoğu zaman denedim yani YouTube ortamında çoğu zaman denedim hani iki buçuk üç yıldır ben bu ortamdayım yani ben arkadaşlar ben gerçekten aşırı önemli bir şekilde buraya yönetiyorum e zaten arkadaşımla ortaklık gibi bir şey bu kanalda ne kadar ben para kazanma üzerine bu kanalı yönetsem de aslında Eğlence üzerine de yönetiyorum bu kanalda. Hani ne kadar da eğlendirici şeyler yapamasam da hani biraz işin ilginci ne kaysak da yani ne diyeyim şimdi olay başka biz daha başka e, oradan kızsak buradan fı, patlayacak bari bari saçma sapan bir şeyler yapmayak da, başımızı belaya sokmayak. Ne kadar arkadaşlar para kazanmak için yapsam da zaten bu kanal neredeyse bir ortaklık kanalı aslında. Tek ben yönetmiyorum. Hani arkadaşım da bakıyor bu kanala. Ege de bakıyor aslında. Hani. Yani arkadaşlar. Bak o da baktığı için. Hani ortaklı bir kanalımız var yani. Bu kanal ne benim ne onun. %50 benim %50 onun. Hani ne tamamıyla onun ne de tamamıyla benim önceden tamamıyla onundu da sonradan bana verdi yani sonuçta ne olacak ben ya biraz hazıra konmuş gibi bir şey oldum ama arkadaşlar nereden baksanız bir iki buçuk üç yıldır ben bu işin içindeyim ve asla arkadaşlar ilk başta da bu parayla kafayı bozmadım ben hani hani insanları eğlendireyim gerisi yalan para mara hikaye diye başlamıştım ama sonradan dedim ki biraz enes kafayı boz paraya odaklan dedim işte o şekilde de oldu ama bu kanalda hani biraz desteklenmesi lazım hani 3000-5000 abonelere gelmesi lazım bu kanalın ben aldıktan sonra olacaksa hani her şey birbirine bağlı gelişecektir yani bilmemekle birlikte diyeyim şimdi zaten Olay başka Olay başka Hani <gülüyor> Yani arkadaşlar Olay başka Ama arkadaşlar Zaten ortaklı bir kazanç olacağı için Ne bana ne ona 10 On lira kazanıyorsak 5 lirası bana 5 lirası ona 1000 lira kazanıyorsak 1000 liranın 500'ü onda, 500'ü bende olacak Ama Hani bu kanalın gelişmeyeceği anlamına gelmeyecek yani bu kanal daha da gelişmiş bir kanal olarak karşınıza çıkacak. Bir iki yıl sonra veya işte bir buçuk yıl sonra. Veya üç yıl sonra, dört yıl sonra, beş yıl sonra. Ki herhalde o zamanlar... E, sadece benim üzerime kalacak bu, bu, bu kanal herhalde. Artık bilmiyor, bilmemekle beraber. Yani e, bu... Önce bir para özenme ya açma planım var arkadaşlar. Ondan sonra katıl butonunu açacağım. Ama yani çok böyle cüzdi miktarlarda para koparmak için değil. 5-6 lira bir şeyler kazanacağız. Ama yani, kanal benim kafa mantığıma yakın bir şekilde gidecek. Bu kanal ne benim ne de ee, arkadaşım ortaklı bir kanal Ama En iyi içerik üreticisi ben olacağım için Burada ben içerik üretiyorum Yani Kimseyi bunu övünmek için demiyorum Ama Eğer ki muhabbetimiz başka Dizimiz sıyrıksa Gözümüz Kanlanmış bir çanaksa Ayrı bir konu oluyor yani Bu kadar artık görüştüğüme bay bay Lakatı like bir romada unutmayınız